Milli sendromumuz el alem ne der? Ülkemde mutlu olmanın belli kuralları vardır. Daha doğrusu birçok kişi bu kuralların varlığına inanır. Tüm bu kurallara uyan kişi güya sonsuz mutluluğa kavuşacaktır. Kuralların temeli ise çevre tarafından takdir görmeye dayalıdır. El alem ne der düşüncesine göre çevreye olması gerektiği gibi bir hayat göstermek kişiyi zaten mutlu etmeye yeterlidir. Maalesef canım ülkemde birçok kişi bu yaklaşıma göre yetişiyor, yaşıyor ve çevreden özgürleşip hayatlarını değiştiremiyor. Özellikle kişinin çevre tarafından onaylanan bir yaşam tarzı varsa, bunu bırakıp yeni bir yaşam tarzı kurma, düşünce boyutunda bile kaygı ataklarına sebep olabiliyor. O nedenle çevrenin onayladığı, alkışladığı ama kişinin kendi içinde mutsuzluktan kıvranarak, Kan kusarım ama kızılcık şerbeti içerim dediği yaşamlar ortaya çıkıyor. ww.mylifeistanbul.com 05